Bugün 10 Mart 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde etkili olan ay Jüpiter dik açısı duygusal beklentilerimizi de yükseltirken abartılı ve dengesiz durumlara da yol açabilir. İletişim ve haber trafiği artabilir aynı anda birçok farklı konuyla ilgilenebiliriz öğle saatlerinde ay balık burcundaki güneş ve kova burcundaki Satürn’le yaptığı güçlü açılarla birlikte ilk dördün fazına ulaşacak yeni ay etkileri daha görünür hale gelirken bazı fikirlerimizin olgunlaşması ve görünmesi mümkün duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta da zorlanabiliriz çevremizde olup bitenleri izleyip işaretleri takip etmeliyiz uzun vadeli hedeflerimize odaklanıp sorumluluklarımızı ön plana alabiliriz Öğleden sonraki saatlerde ay balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak ve 19.42'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerinde duygusal ve fiziksel hassasiyetimiz artarken çevremizde olup bitenlerin de etkisinde kalabiliriz. Duygusal iniş çıkışlar kararsızlıklar ve belirsizlikler yaratabilir. Kendimizi huzurlu ve güvende hissedebileceğimiz ortamlarda bulunmaya özen gösterelim. İletişim gezegeni Merkür bugün Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçecek. Merkür 27 Mart'a kadar Balık burcunda ilerleyecek. Bu dönemde zihinsel enerjimiz bilinç dışından ve sezgilerimizden daha fazla etkileneceği için büyük vizyonlar ve de odaklanabiliriz. Rasyonel bakış açısından uzaklaşabileceğimiz için zaman. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.